Teknoloji Okulu'ndan hepinize merhabalar arkadaşlar ben Osman Tufan. Bugün yeni bir tablet incelemesiyle karşınızdayız. Bugünkü konumuz Huawei'nin MatePad T10s isimli modeli. Son dönemde aslında tablet pazarında önemli bir daralma vardı. Fakat bu daralma 2020 ile birlikte biraz daha yavaşladı. Bu yavaşlamanın temel sebebi de arkadaşlar malum koronavirüs sürecinden ötürü tabletlere olan ilgi artmış durumda. Bu ilginin artmasındaki temel etken ise örneğin pek çok Ülkenin aynı Türkiye'de olduğu gibi uzaktan eğitim modeline geçmesi. Uzaktan eğitim modelinin haricinde pek çok şirket de evden çalışma modeline geçti. Bu evden çalışma modeli de tabletlere ve dizüstü bilgisayarlara olan talebi arttırdı. Ülkemizde özellikle uzaktan eğitime geçilmesiyle birlikte arkadaşlar tabletlere olan ilgi şu aralar hayli üst seviyelere artmış durumda biliyorsunuz şu anda. Pek çok sınıf seviyesi hala yüz yüze eğitime başlamadı. Ve yüz yüze eğitime başlamadıkları için de veliler genel itibariyle çocuklarının uzaktan eğitim ihtiyacını karşılayabilmek adına tabletlere yöneliyorlar. Tabletlere yönelmelerinin temel nedeni ise arkadaşlar laptopların biraz daha pahalı olması. Örneğin bugün gidip EBA için bir laptop aldığınızda dahi 3000-4000 lirayı gözden çıkarmanız gerekiyor. Fakat iş tablet tarafına geçtiğinde biraz daha düşük fiyatlara Gayet işlevsel tabletler bulabiliyorsunuz. Nitekim bu tabletlerden bir tanesi şu anda elimde tutmuş olduğum Huawei'nin MatePad T10s isimli tableti. Bu tablet arkadaşlar genel itibariyle EBA için ideal bir tablet. Hemen şunu belirtelim. Malum halihazırda hazırda Huawei cihazlarında Google Play bulunmuyor. Google Play'in bulunmuyor oluşu kafanıza şu soru işaretinin oluşmasına neden olabilir. Ben bu tablette EBA'yı kullanabilecek miyim? Evet kullanabileceksiniz. Zaten EBA Huawei'nin kendi app galeri yani uygulama mağazasında da bulunuyor. Hemen tabletin tasarımıyla incelememize başlayalım. Ardından teknik özelliklere geçelim ve sonrasında sizin merak ettiğiniz uygulama tarafındaki soruları da yanıtlayalım. İlk olarak arkadaşlar tabletimizin tasarımıyla başlayalım. incelememize. tablet genel itibariyle ele oturan ne çok büyük ne de çok küçük bir yapıya sahip. Yani bence ideal bir tablet boyutunun. Bu olduğunu söyleyebiliriz. Yani 10.1 inçlik ekran tamamen yeterli geliyor bana göre. Yani bir tabletin bundan çok daha büyük olması ya da daha küçük olması çok elverişli değil. Fakat şu gayet ideal bir boyut diyebiliriz. Sadece çerçeveler biraz daha ince olsaymış daha iyi olurmuş. Örneğin şöyle bir tane de aparatınız varsa. Yani telefon tutacağı olarak geçiyor bunlar. İnternette de satılıyor. Yani tableti şöyle koyduğunuzda. Son derece rahat bir şekilde derslerinizi, videolarınızı ne izlemek istiyorsanız gayet rahat bir şekilde izleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Tasarımdan devam edelim. Dediğim gibi çerçeveler biraz kalın kalmış. E, genel itibariyle tablette çerçevelerin çok fazla önemi yok ama yine de çerçeveleri biraz daha ince yapsaymış Huawei çok daha güzel olabilirmiş bu tablet. Ekran tarafında herhangi bir tuş bulunmuyor. Güç butonu. Ve ses açıp kapama tabletin üst kısmına yerleştirilmiş arkadaşlar. Tabi dik tutarsanız tableti bu tuşlar yan tarafa denk geliyor. Ön tarafta bir kamera bulunuyor. Yani EBA'da kullanırken kamera vesaire açabiliyorsunuz. Ayrıca arka tarafta da bir tane tekli kameranın bulunduğunu söyleyelim. Ses tarafında gayet başarılı bir tablet. Zira Huawei bu tabletin ses tarafında harman Kardon'dan Destek almış yani tabletin ses konusunda sizleri üzmeyeceğini söyleyebiliriz. Gelelim arkadaşlar teknik özellikleri. Açıkçası teknik özellikleri beni çok fazla tatmin etmedi ama fiyatıyla kıyasladığımızda yine genel geçer bir tablet olduğunu söyleyebiliriz. Bu tablette Huawei'nin kendi ürettiği Kirin 710A Yonga seti bulunuyor. Bu Yonga seti 14 nanometrelik bir üretim teknolojisine dayanıyor ki bu üretim teknolojisi artık çok mazide kaldı arkadaşlar. Günümüzde 5 nanometreden bahsederken tablette hala 14 nanometrelik bir Yonga setini görmek... Açıkçası biraz üzücü. RAM tarafına baktığımızda 3 GB'lık RAM ve 64 GB'lık da dahili depolama alanının olduğunu görüyoruz. Dahili depolama alanı yeterli olabilir. Yani 64 GB ne çok fazla ne çok eksik. Ama e, hani Yonga seti biraz daha yeni bir şeyler olsaydı daha iyi olurdu diyebiliriz ki bu Yonga seti oyun tarafında bize bazen zaman zaman sıkıntılar çıkartabiliyor arkadaşlar. Bunu da sizlere belirtmeden geçmeyelim. Özellikle böyle hani telefonları kasan oyunlarda Tablette ısınmalar meydana gelebiliyor. E tabi bunda oyun oynamak da çok elverişli değil. Bunu da belirtmek lazım. Hani bunda oynayacağınıza gidin bir telefonda oynayın çok daha elverişli. Zaten bence tabletler oyun oynamak için tam böyle tasarlanmış cihazlar değil. Daha çok arkadaşlar bunlar Netflix tarzı dijital yayın içeriklerini izlemek. işte EBA gibi böyle uzaktan yayınlara uzaktan eğitim seçeneklerine bağlanmak ya da ne bileyim böyle mail göndermek, mail almak gibi şeyler için daha ideal diye düşünüyorum ben. Çünkü tablette tamam, ekran daha büyük vesaire ama oynama kısmına geldiğiniz zaman çok da böyle ele oturmuyor. Dolayısıyla portatif bir yapısı diyor ki yani uzaktan bir kumanda falan bağlarsanız o zaman ayrı mesela ama genel itibariyle ekran üzerinden dokunmatik panel kontrolleriyle oynamak çok da kolay değil. Bunu da sizlerle paylaşmış olalım. Gelelim arkadaşlar Tabletimizde bulunan ekranımıza az önce de belirttiğim üzere 10.1 inçlik bir ekranımız var. Bu IPS LCD bir panel. Dediğim gibi çerçeveler kalın ki burada da %77.4'lük bir ekran gövde oranı ortaya çıkıyor. Ekran çözünürlüğümüz ise 1200x1920 piksel yani yeterli bir çözünürlük alanının olduğunu söyleyebiliriz. Bu tablette arkadaşlar MIUI 10.1 var ve Android 10 ile geliyor. Google Play servisleri az önce bahsettiğim gibi de yok. Huawei Mobile app var. Yani Huawei'nin e, app galerisiyle birlikte istediğiniz uygulamaları indirebiliyorsunuz. Fakat şöyle bir şey de var. PONCLON diye bir uygulama var arkadaşlar. Daha öncesinde de çoğu zaman bahsetmiştik. Telefonunuzdaki uygulamaları dilerseniz bu tablete de aktarabiliyorsunuz. Örneğin Netflix e, Huawei'nin app galerisinde bulunmuyor fakat rahatlıkla indirip kurabiliyorsunuz. Örneğin ben indirip kurdum. Herhangi bir kullanımında vesaire de sıkıntı çekmiyorum. Direkt olarak kullanabiliyorum ki app galeride olmayan pek çok uygulamayı da bu şekilde edinebiliyorsunuz. Pek çoğunuzun merak ettiği bu tablette EBA nasıl çalışıyor? Gayet verimli bir şekilde çalıştığını söyleyebiliriz arkadaşlar. Ben EBA'yı indirdim kurdum hatta bir öğrenci dostumun şifresiyle falan giriş de yaptım. Gayet net bir şekilde kullanabildik. Hatta canlı derse de bağlandık. Herhangi bir sıkıntı sorun da çıkmadı. Dolayısıyla eğer EBA için ben bu tableti düşünüyorum diyorsanız Kafanızda herhangi bir soru işareti kalmasın. EBA tarafında hiçbir problem çıkarmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Az önce de dediğim gibi ön tarafta bir adet kameramız bulunuyor arkadaşlar. Bu kameranın çözünürlüğü 2 megapiksel. Arka yüzde ise f2.2 diyafram aralığına sahip 5 megapiksellik bir kamera bulunuyor. Tabi burada çok üst düzey şeyler beklememek gerekiyor. Sonuçta 5 megapiksellik bir kameradan bahsediyoruz. Günümüzde artık telefonların makro kameraları, derinlik kameraları 5 megapiksel. Dolayısıyla... Burada bu tabletin zaten fotoğraf çekmek için üretilmediğini hepimiz biliyoruz. Ha nedir? Günün sonunda bir kamerası olsun demişler. Oraya yerleştirmişler. İşte belki hani bir acilen bir fotoğraf çekip maille koymanız gerekir. Hemen tak diye çekip koyabilirsiniz vesaire. Yani iş amaçlı kullanmak için ideal bir kamera olduğunu söyleyebiliriz. Ön tarafta da dediğim gibi 2 megapiksellik bir kamera var. Nedir bu? İşte iş görüşmeleri olur. Skype üzerinden işe bağlısınız, Zoom üzerinden kullanmak için ya da eba'da Kamera açmanızı isteyebilir öğretmen. Burada rahatlıkla kamerayı açabilirsiniz. Tablette baktığımız zaman 5100 mAh'lık bir batarya yer alıyor ve 10 Watt'lık adapter alıyor. geliyor kutudan. Tabi batarya burada biraz daha büyük olabilirdi artık. Çünkü günümüzde 6000-7000 mAh'ler telefonlarda kullanılıyor. Fakat şunu da unutmamak lazım. Tablette şarj telefondaki kadar hızlı bitmiyor. Yani sonuçta bunu sürekli yanımıza taşımıyoruz. Ayrıca bunda LTE yani mobil veri bağlantısı yok. Dolayısıyla orada çok büyük bir... Şarj kazanımı elde ediliyor. O yüzden şarjı da çabuk bitmiyor. Yani ben mesela bunu arkadaşlar samimi söyleyeyim sizlere. Yaklaşık olarak 4-5 gün önce şarj etmiştim. Netflix'i falan gayet böyle yaygın olarak kullandım. Böyle 5-6 bölüm dizi izledim. Ona rağmen şu anda hala şarjı var ve gitmeye de devam ediyor. Yani dolayısıyla şarj tarafında sizi üzmeyecektir. Bir iki gün böyle ebay'ı falan yoğun kullandığınız Netflix vesaire yoğun kullandığınız takdirde bile şarj gitmeye Devam edecektir. 2-3 gün kadar şarjı dayanır diye düşünüyorum. Yoğun kullanımda. Gelelim fiyatına arkadaşlarım. Valim günümüzde artık Türkiye'de en önemli etkenlerden birisi de fiyat haline geldi. Tablet fiyatları telefon fiyatlarına göre nispeten daha uygun. Bu tabletin fiyatı daha hala arkadaşlar. 1800-1900 liralardan başlıyor. İnternette baktığınızda ise 2000-2050 lira arasına bulabiliyorsunuz. Fakat dediğim gibi bazı teknoloji mağazalarında bu tableti 1800-1900 liralara bulmanız mümkün. O yüzden önce bir teknoloji mağazalarına Uğramanızı tavsiye ederim. Ardından bulamazsanız eğer internette de halihazırda 2050 liraya satıldığını belirtelim. Evet bu incelememizde sizlere Huawei'nin MatePad 10 s isimli tablet modelini gösterdik. Eğer bu tableti EBA için alacağım diyorsanız tekrardan belirtelim. EBA tarafında hiçbir sıkıntı sorun yok. Yani Google Play yok diye EBA'da yok sanmayın arkadaşlar. Ayrıca Google Play'in olmaması Netflix'e benzeri uygulamaları indirmenize de engel değil. Bunu da tekrardan hatırlatmış olalım. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.